Siz çok yönlü ve birden fazla şapkası olan kadınlardansınız. Gerçi sizin hayat hikayenizi anlatmaya kalksak herhalde saatler sürer ama yine de sizin özetlemenizi isteyeceğim. Kaç yılında, nerede doğdunuz, eğitim ve kariyer hayatınız nasıl ilerledi? 1969 doğumluyum İstanbul'da, Bahariye'de dünyaya geldim. Ama genel olarak ömür döngüm etilerde geçti. E daha sonra tabi uzun yıllar hep aynı lokasyonda yaşayıp İstanbul'la hemhal olduktan sonra 2002 yılından beri özellikle 2004'ten beri Ankara'da ikamet etmeye başladık e, ve o da işte hayatın bir cilvesi diyelim çünkü İstanbul'dan dışarı çıkacağımı hiç düşünmemiştim ama çok farklı bir hayatım oldu ve e, Eğitim anlamında lisans, yüksek lisans ve doktorumu iletişim bilimlerinde yaptım. Ancak akademik kariyerimde hem sosyoloji bölümünde uzun yıllar akademisyen olarak görev yaptım hem de iletişim fakültelerinin ve iletişim bilimleriyle ilgili bölümlerde bir Konumlanışım söz konusu oldu. Bu doğrultuda çeşitli üniversitelerde araştırma merkezleri kurdum ve başkanlığını yürüttüm. E, hali hazırda olduğu gibi e, yine birçok üniversitede çeşitli bölümlerin kurucu başkanlığını yapma imkanım oldu. Şimdi de Çankayev Üniversitesi Akla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı üzerinden devam ediyor akademik kariyerim. Bunun yanı sıra herhalde hayatı veren ikinci alan politik yetişim oldu. O da akademik kariyerimde spesifik olarak seçtiğim çalışma konularından biriydi. Ama buradaki uzmanlığım önce çeşitli partilerin Genel başkanlarının danışmanlığını yapmak, çeşitli partilerin kampanya danışmanlığını yapmakla başlayıp daha sonra aktif olarak e, aldığım teklif üzerine e, politik hayatta siyasal aktör olarak konumlanmamda neticelendi. Ve e, oldukça uzun e, süren bir e, politik e, aktif politik hayatımda oldu diyebiliriz. Milletvekili olduğum ve olmadığım dönemler oldu ama... E, İki 2000... bin... 17 sonlarına doğru kendi isteğimle aktif olarak siyasi hayatıma ara vermeyi tercih ettiğim döneme kadar parti yönetiminde kesintisiz olarak, işte başkan yardımcısı, Mekke'ye kariyesi, genel başkan başdanışmanı gibi sıfatlarla kesintisiz süren bir politik hayatımda oldu. Ama bütün bunların hepsine belki hakim olan üçüncü bir alanda çok erken yaşlarımdan itibaren sivil toplum kuruluşlarının parçası olmakla çok ilgilenen biri oldum ve dolayısıyla e bir taraftan politik anlamda ve sosyal meselelere odaklanan STK'ların içerisinde ulusal ve uluslararası boyutta çeşitli işte yönetim rolleri e, üstlenmekle geçerken diğer taraftan da ki bence aslında onun da çok derece politik bir tarafı vardır ama e, kültür sanat ve kadın çalışmaları ki, e, STK faaliyetlerinin de içerisinde oldum hala da, galiba. Bir şekilde üçü birden kendine az bir kombinasyonla devam ediyor hayatında. Valla bravo. Bir solukta anlattınız ama aslında neler neler sığdırmış, neler neler yapmış bir kadınsanız ne mutluluk ki sizin gibi başarılı kadınlarımız var.